Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Düşünün bir küçük bir uçakta uçuyorsunuz. Tek bir pilot uçağı kullanıyor. Birkaç yolcu kabinde oturuyorsunuz ve bir anda pilot bir rahatsızlık geçiriyor. Uçağı uçuramayacak hale geliyor. Bir yolcu hiçbir havacılık geçmişi olmamasına rağmen kokpite geçip uçağı uçurabilir mi? Emniyetle gelip indirebilir mi? Yoksa bu tamamen bir havacılık efsanesi mi? İşte bu videomuzda bir yolcunun gerçekten hiç sıfır bir bilgiyle bir uçağı indirme şansı nedir? Bunları beraber tartışacağız. Dünyadaki yaşanmış olaylara da birlikte bakacağız. <Gülüyor> Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten çok ilginç bir olay meydana geldi. Cessna karavan tipi tek motorlu uçak kalkıştan kısa bir süre sonra pilotu rahatsızlık geçirdi ve uçağa uçulamayacak hale geldi. Uçakta iki yolcu vardı. Yolculardan biri kokpite girdi, koltuğa pilot koltuğuna oturdu ve kulenin talimatlarını dinleyerek uçağı alçalttı, havalimanına yaklaştı ve videodan da görüyorsunuz oldukça da yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Bunu ben sadece bir mucize olarak adlandırıyorum. Normalde böyle bir şey yapabilmek oldukça güç bir durum. Gerçekten yolcunun epey şansı yüksekmiş veya belki de bir uçuş eğitimi aldığını tahmin ediyorum. Peki böyle bir durumda neler yaşanıyor? Öncelikli olarak herkesin çok sakin olması lazım. Ve bir şekilde o geçen yolcunun telsizle yerle temas kurması gerekiyor. Bu çok önemli konu. Sonrasında ise uçaklar, sivil yolcu uçakları sahip olduğu transponder sistemleriyle nerede olduğu tespit ediliyor. Ve bir şekilde kule uçağı yönlendirmeye başlıyor. Öncelikli olarak yolcunun uçağı işte alçaltması, istenilen yere döndürmesi, götürmesi, hızlandırması veya yavaşlattırması lazım. Bu hiç de kolay bir şey değil. Havacılık geçmişi olmayan bir insan için konuşuyorum. Ve bu konuda da muhtemel... Hemen hava trafik kontrol merkezi oraya bu konuda uzman o tipte uçan tecrübeli bir pilot bulması gerekiyor. Bu son olayla da benzer bir durum oluyor. Arkasından da artık o yolcuya çok hızlandırılmış diyelim bir uçuş dersi verilmeye başlanıyor. Dediğim gibi basitçe pilotun talimatlarına o yolcunun uygulaması yani uçağı döndürmesi, yükseltmesi, alçaltması, süratini kestirmesi veya Pisti karşıladığı zaman işte flapları veya iniş takımlarını devreye koyması gerekiyor. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra bunlar özellikle tamam belki havada talimatlarla uçağı tutabilirsiniz. Belki de çok basit bir autopilot sistemi varsa onunla da devreye koyabilirsiniz. Onunla da uçağı kumanda edebilirsiniz. Ama iş tabiri caizse işte iniş takımlarını açıp flapları indirip son yaklaşmaya inişe geldiği zaman bu gerçekten çok çok zor bir iş olduğunu belirtmemde fayda var. Çünkü... Çok düşük bir süratte uçağı tutmanız lazım. Pistin istikametini kaçırmamanız lazım. Ve arkasından kısa da kalmamanız lazım. Yüksek kalabilirsiniz. Pisti aşarsınız. Yüksek de kalmamanız lazım. O süzülüş hattını tutturmanız gerekiyor. Bu gerçekten çok çok zor bir iş. Her şey zaten o süzülüş hattını tutturmakla yetmiyor. Doğru süratte pistin tam orta noktasına teker koymanız. Tabi bu arada işte tabi Allah kalıyor. Yan taraftan arkadan önden rüzgarın Yapacağı hamlelere de uçağınızı hakim olmanız, tutmanız, o uçağı kumanda etmeniz gerekiyor. Ve piste teker koyduktan sonra da frenleme ile birlikte durmak gerekiyor. Zaten uçak eğer doğru süratle, doğru alçalmayla piste teker koyduysa muhtemel hani bir kırımya şansa bile en azından uçaktakilerin hayatta kalma şanslarının oldukça yükseldiğinde belirtmemde fayda var. Ama böyle bir durumda bile çok tecrübeli pilotların zaman zaman hata yaparak ee, çeşitli kazalara neden olduğunu ortaya koyuyor. Bu bütün anlattıklarım tabii tek motorlu basit uçaklar için. Bunların da zaten dünyada birçok örneği var. Peki bir hava yolu uçağında böyle bir şey mümkün olabilir mi? Tabii 11 Eylül saldırılarına kadar e, kokpit kapıları açıktı. Inişte, kalkışta veya uçağa binerken, inerken kokpitin içini görürdük ama artık orası tabiri caizse kale duvar olmuş şekilde. O bir kere kapıyı devreden çıkartmanız gerekiyor. Bu çok zor iş. Tek motorlu uçaklara göre bir yolcu uçağını kullanmak çok çok daha zor. Çok fazla sistem var, çok fazla komplike sistem var. Ve tabii ki yolcu uçakları da iki pilotla uçuyor. Ama enteresan bir olay Amerikan Havayolları'nın başına gelmiş. Amerikan Havayolları'nın uçağı San Francisco'dan Chicago'ya uçarken... İkinci pilot ağır bir sağlık problemi yaşıyor ve hemen ikinci pilotu kokpitten çıkartıyorlar. Kaptan pilot bir anons yapıyor. Diyor ki uçakta uçuş tecrübesi olan var mı? Ve iki kişi çıkıyor. Bir tanesinin PPL'i var. Özel pilot lisansı yaklaşık 45-50 saatlik bir eğitimle alınıyor. Ve bu arada uçuş ekibinde yer alan bir kabin memurunun da ticari pilot lisansı ve toplam 300 saatlik uçuş tecrübesi var. Ama son 20 yıldır hiç uçmamış. Hemen o kabin memuru kokpite davet ediliyor, ikinci pilot koltuğuna oturuyor ve beraber alçaltarak o uçağın bir şekilde dönmesini sağlıyorlar. Bu arada enteresan bir şekilde e siz ne yaptınız hani kaptan uçağı uçururken diye soru soruyorlar bu kabin memuruna. Ben diyor acil durumda yapılacaklar checklistini kaptana okudum ve benim hani varlığım en azından bir nebze de olsa onun stresini azalttı diye kendisi anlatıyor. Tabii bu tür durumlarda bir de sağlık problemleri söz konusu. O uçağın Teker koyduktan sonra işte rahatsızlanan pilota hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Bu da olayın ayrı bir stres boyutu ve ayrı bir yaklaşımı. Ben hatırlıyorum bir ara belgesel kanallarında Efsane Avcıları, Mightbusters diye bir e, belgesel vardı. Burada böyle çok ilginç olayların üzerine doğru mu yanlış mı diye gidiyorlardı. Çok keyifli bir diziydi. Burada bir sıfır tecrübeye sahip birisi gerçek bir hava yolu uçak simülatörüne oturtularak gerçekten indiriliyor mu o dışarıdan verilen kumandalara ne tür tepki veriyor diye değerlendirilmişti ve yol açıkçası bu deneyde emniyetle indiren pek olmamıştı. Videomuzdaki son soruyu bana sorun isterseniz içinizden geçiriyor. Ya Tolga Özbek senin de pilot lisansın var sen bunu yapabilir misin? Şimdi benim ticari pilot lisansım var tek motorlu uçaklar için geçerli bir de çift motor için 11 saatlik bir eğitimini aldım. Çok motor eğitimim var. Tamam tek motorlu bir uçağı getirebilirim. Ben de uzun süredir aktif olarak uçmuyorum. Tabii ki yönlendirme çok önemli. İşte kulenin, oradaki öğretmen pilotun yardımlarıyla e, tek motorlu bir uçağı, pervaneli bir uçağı yönlendirip havaalanına getirip indirebileceğimi tahmin ediyorum. Ama tabii ki şansım %100 hiçbir şekilde değil tabii ki. Arada başımıza bir şeyler gelebilir, edebilir. Gerçekten çok zor bir iş. Bunu da belirtmem lazım. Ama bir yolcu uçağı açısından diye getir misin, indir misin diye sorarlarsa şansımın çok çok düşeceğini tahmin ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi o kocaman 30-40-50 tonluk hatta bazı geniş gövdeliler işte 100 ton, 150 ton, 200 ton gibi inanılmaz ağırlıklara sahip böyle bir dev uçağı bir şekilde getirip indirebilir miyim? açıkçası ben soru işareti o konuda ben kendime pek güvenmiyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, bugün zaman zaman bana sorulan işte uçakta pilotun başına bir şey geldi. Uçağı uçurabilir misiniz sorusunun cevabını size anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı mutlu günler dilerken bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Sorularınız için Yorum yazabilirsiniz bize ve o kenardaki çan işaretine tıklayın ki ben yeni video yüklediğim zaman size hemen bildirim versin. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler geliyorum. Böyle bir pilotsuz kalma gibi bir durum umarım kimsenin başına gelmez.